Hello and welcome to Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Video hakkında düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Yeni efsanevi karakterimiz Meg. Meg normalde güçsüz bir karakter. Süper doldurunca ise yenilmez oluyor. Süper doldurunca robota dönüşüyor ve canı yüzer yüzer azalıyor. Robota dönüştüğünde normal vuruşu mermi, süper tuşuna basınca ise yakındakilere etkili hasar veriyor. Canı bitince de eski haline geri dönüyor. Ekim ayında Retropolis mücadelesi gelecek ve kazanırsanız yeni 8 bit kostümü sizindir. Kulüpler 30 kişiye düşüyor. Bu yüzden kulübe gelmek isterseniz yorum kısmında kulübümüzün linki var. 2-3 video önceki gösterdiğim rastgele kostüm tuşu artık oyunda. İnanmak istemeyenler için bu da bir kanıt. Ve gelelim söylenmeyen şeylere. İşte Meging profil ikonu. 11. seviyeye yükseltme var. 8.190 güç puanı ve 1875 altın istiyor. Ancak bu bir hata da olabilir. İşte Brawl denge değişiklikleri. Ekim'de tekrar güncelleme gelecek ve bu güncellemede artık cadılar bayramı teması bekliyoruz. Kanala abone olursanız tıpkı rastgele kostüm sızıntısı gibi anında haberdar olabilirsiniz.